geleneksel öz sermaye finansmanı temin işlemlerini çevrim içi bir sisteme dönüştüren global kitle fonlama platformları, sahip olduğu eşsiz ve yeni nesil girişim finansmanı sistemiyle daha erişilebilir, daha etkin ve daha şeffaf bir hizmet sunar. Girişimciler, fonbulucu.com'da yaptıkları paya dayalı kitle fonlama kampanyasıyla sosyal ağlarını, aile ve akrabalarını, Arkadaşları ve müşterilerini ve hiç tanımadıkları diğer yatırımcıları birer hisse sahiplerine dönüştürürken, kurumsal ve stratejik yatırımcılarında yoğun ilgilerini üstlerine çekerler. Bu sayede girişimlerinden pay alan her bir hissedarla sadık bir marka elçileri ordusu inşa ederler. Bu durum onların çok daha hızlı ve akılcı büyümeleri için eşsiz bir fırsat sunar. fonbulucu.comun deneyimli pazarlama, operasyonlar ve yatırımcı ilişkileri ekipleri, Kampanyadan önce, kampanya sırasında ve kampanya sonrasında bilgi ve tecrübe temelli birçok destek sağlar. Müzik Sistem içerisinde yer alan etkili paydaşlarıyla kitle fonlaması yöntemi kullanılarak gerçekleşen Halka Arz'ın başarılı olabilmesi için tüm kaynaklarını girişimcinin kullanımına açar. Girişiminizi geleceğe taşımak için siz de şimdi bir kitle fonlama kampanyası başlatın. Bondulucu.com'a gelin, değişimi yakalayın.